Bugün Özyiğin Üniversitesi'nden Senem Timuroğlu bizimle kendisiyle Kanatlanmış Kadınlar adlı kitabını konuşacağız. Çok önemli bir çalışma bu. Araştırmaya da dayanıyor. Ama önce bir merhaba diyelim. Merhaba Senem nasılsın? Merhaba Tülay Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Ee, korona günleri malum herkes evlerdeyken. Artık zuma dönüş yaptık. Sizinle de epeydir istiyordum ben kitabınızı konuşmayı. Ee, evet. Şimdi ben de eski şey çiftlik ortamındayım kitabı da göstermek isterdim ama yanımda değil maalesef almayı unutmuşum. Ee, Hı -hı. Sizin aracınız. Ee, benim evet yanımda ben gösterebilirim e, izleyicilere. Ee, çalışmam e, kanatlanmış kadınlar davet ettiğiniz için ve önemli bulduğunuz için çok teşekkür ederim gerçekten de. Çünkü bütün bu Tabii. çalışmalar birer belge ve tarihe not düşmek, o yüzden çok önemsiyorum. Öncelikle sizi tanıyalım mı? Hani Senem Timbroğlu kimdir tanımayanlar için? Tabii. Tabii. Ee, esasında çalışmamla da çok e, e, ilişkili e, eğitim hayatım. Ben dandasyon mezunuyum. Ee, Bildiğiniz gibi Osmanlı modernleşmesi ve Cumhuriyet'in modernleşmesi, Fransız aydınlanması kültürü, ilk o Fransız okullarından bir tanesinin oturduğum Dösyon, ben de orada okudum ve o kültürle ilk gençliğim geçti. Ardından Mimarslan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne, Tanpınar'ın da, Öğrencileri olan müfredatımızda bu minvaldeydi. Böyle bir eğitim hayatı geçirdim edebiyatla ilgili. Ardından da Paris'e gidip yüksek lisansımı yaptım ve Tanpınar çalıştım orada. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde ikinci bir yüksek lisansımı yaptım. Ardından Özdenin Üniversitesi'nde çalışmaya başladım 2009 yılında. Ve e, o sırada da e, Sorbonda e, doktora'ma başladım. Kanatlanmış kadınlar benim e, 6 yıllık bir e, araştırmam, e, doktora çalışmam, arşiv araştırmam, Sorbonda yaptım. E, ve 2017 aralığında da e, savundum e, Sorbonda. E, ardından da e, iletişim yayınlarından iki sene içerisinde, yani bu sene çıktı, bu sene Mart e, ayında çıktı, e, kitap olarak yayınlandı. E, Yolculuğuna baktığımız zaman benim Paris'teki yüksek lisans zamanıma e, deyini, yani, e, dayanıyor diyebiliriz. E, çünkü e, oraya gittiğim zaman e, bir e, feminist edebiyat eleştirisi e, bilmiyordum. Yani bir feminist tarih bilincim yoktu e, açıkçası üniversiteden mezun olduktan sonra e, yüksek lisansımı yaparken. Ama e, Taafınar'ın e, şehirle ilişkisi çok e, bildiğiniz gibi özeldir. E, ...Paris'le olan ilişkisi üzerinden ve Fransız edebiyatı kaynakları üzerine çalışıyordum Tanpınar'ın. İşte Valeri. Tabii şehirle ilişkiye baktığım zaman da Walter Benjamin, flanörlük e, e, teması vardı Paris Paris'le olan ilişkisinde. Ben de aynı şekilde Paris'i e araştırıyordum açıkçası. Geziyordum Tanpınar'ın mektupları birlikte, Paris'in mektuplarıyla birlikte. E, orada flanörlükle flanözlük arasındaki farkı bilmeden bir kişisel deneyim yaşadım esasında. Üç yıl diyebilirim. Peki, ee, yüksek bir, bir yazarken. Araya gireyim. İkisinin arasındaki tabii. fark nedir? Biz de bilmiyoruz. Bizim için. Tabii tabii. Onu şimdi oraya geleceğim hemen. Şöyle ki, Tanpınar üzerine çalışırken şehirle olan ilişkisinde ve Paris'le olan ilişkisinde bu Paris'in ve Fransız kültürünün bizdeki Tarihine baktık. Çünkü Mimaristan Üniversitesi'ndeyken Yeni Türk Edebiyatı tarihi bilirsiniz. Osmanlı Modernleşmesi'nin, Tanzimat'ın, sonrasında Jean Türk Devrimi'nin, yani Osmanlı Aydınlanması'nın tarihini görürüz. Fakat biz bu tarihi sadece erkeklerin gözünden görüyorduk. Fakat ben bunu fark etmemişim. Yani Paris'e gittiğime de fark etmiyordum. Biz kadın öğrenciler olarak, Kendimi fredatımızda bir kadın tarihi görmüyorduk, bir hafızasızlık ve belleksizlik içerisindeydik. Biz sadece Namık Kemal'i, Ahmet Mithat'ı, Osmanlı Modernleşmesi'nin erkek deneyimi üzerinden, erkeklikler deneyimi üzerinden, erkek erkekliklerin entelektüel deneyimi ve zihinsel dönüşümü üzerinden görüyorduk. Ve bunun da bir uzantısı Tanpınar'ın tabii ki de Paris'e gitmesiydi. Çünkü 19. yüzyıl 20. yüzyılda Fransızca ve Fransız kültürünün, Aydınlar üzerindeki etkisini biliyorduk ve ben Paris'e gittiğim zaman e, bu tarihe baktığımda şöyle bir soru sormuştum. Çünkü ben de bir kadın olarak Paris'teyim ve ben bir Türk kadın olarak Paris'teyim ve Fransa e, hem cinsiyetçi hem de ırkçı bir kültürü olan bir yerdir. O kadar Fransız aydınlanması olmasına rağmen yani egalite fraternite ve liberte denmesine rağmen zaten fraterniteye baktığımızda kitapta da söylüyorum erkek kardeşliğidir yani Fransız modernleşmesi de bir erkeklik sözleşmesine dayanır. Erkeklik dostluğu ve birlikteliğine dayanır. Dolayısıyla oradaki benim kişisel deneyimim, yani bir kadın olarak bir kenti arşınlamak ama aynı zamanda bir doğulu kadın olarak o kenti arşınlama deneyimimi 19. yüzyılda acaba kadınlar var mıydı gelen ya da erken 20. yüzyılda? Çünkü Tanpınar'ın, geçmişine ve tarihine baktığımda biliyorum. Namık Kemaller gelmiş, Şinasiler gelmiş, Osmanlı modernleşmesinin aydınlanmasının öncüleri, Fransa'ya gelmişler değil mi, Paris'e gelmişler ama kadınlardan var mıydı gelen? Ve şu soruyu da sordum. Acaba kadınlar nasıl etkilendiler bu Fransızcadan, Osmanlı aydınlanmasından gibi? Ama o zaman bir bilincim yoktu açıkçası. Yani şeyi bilmiyordum. Ee, tarihin bize insanlık tarihi olarak e, verildiğini yani benim edebiyat tarihimin ama onun esasında bir erkeklik tarihi olduğunu farkında değildim. Ama bu bir edebiyat tarihi diye bakıyordum. Yani cinsiyetli bakmıyordum. Topusal cinsiyet açısından bakmıyordum. Öyle bir odağım yoktu. Ta ki Bilkent Üniversitesi'nde ikinci e, Yüksek lisans tezimi yazana kadar. Çünkü ikinci Yüksek lisans tezimi ben erkeklik üzerine yazdım. E, Esat Mahmut Karakurt'un romanlarında, romanslarında, aşk romanlarında, bu Kerime Nadir dönemi önemli popüler aşk yazarıdır. Esat Mahmut Karakurt. Yani para, e, romanlarıyla para kazanabilmiş kadar popüler bir adamdır. Onun e, romanlarındaki erkek kahramanlara baktığım zaman e, Cumhuriyet döneminin erkeklik tasavvurları, e, aydınlanmanın, yani Osmanlı aydınlanmasının yani toplumsal cinsiyetli açıdan bir e, modernleşme olduğunu, bizim esasında modernleşmemizin cinsiyetli bir modernleşme olduğunu, esasında tarihimizin tek e, bize e, yönden anlatıldığını fark ettim o yüksek lisans çalışmasını yaparken. Ve sonrasında e, bir kent'i de bitirdikten sonra, daha sonra ben editörlük yaptım, Emge Kitabevi'nde Evi'nde. E, sonra oğlum oldu. Farklı e, zamanlar geçirdim. Yani annelik deneyimi e, işte e, gibi. Ve sonrasında akademiye geri dönmeye karar verdiğimde ise şöyle bir karar vermiştim. O Paris'teki yaşadığım o çifte katmanlı, hem doğulu olmak, hem kadın olmak, hem de bize müfredatımızda verilmeyen o tarihin, yani tek yanlı tarihi acaba bir katkıda bulunabilir miyim? Yani hem o kişisel, çünkü feminizm esasında bizim kişisel kadınlık deneyimimizdir de aynı zamanda. Yani bizim bir güçlenme deneyimimizdir. Ben bu araştırmayı yaparken kendimi de güçlendiriyordum esasında. Hem diğer kadınlara bir hafızaya, belleğe katkıda bulunabilir miyim? Hem de o yaşadığım, e, gençlik dönemindeki yaşadığım o yaralarım yani o, e, çünkü yaralandım o Paris'teki o süreçte rahatsızlık verdi bana planözlüğü bilemediğim için yani planörle planöz arasındaki farkı bilemediğim için onu hemen buna bağlayalım oradaki farkın ne olduğunu. Görülme ve görme üzerinden, şimdi Walter Benjamin esasında Baudelaire bağlayarak söyler o kalabalıklar içerisinde kayboluyor e, modern e, birey esasında erkek işte. O kalabalıklar içerisinde bir kadın olarak siz kaybolamıyorsunuz. Yani siz hep yürülen ve gözlerin üzerinizde olduğu bir fark oluyorsunuz. Dolayısıyla şehri tam olarak bir kaybolma deneyimi içerisinde ve o akıntıya kapılarak gözlemleyemiyorsunuz. Çünkü gözlemleyebilme deneyimi için sizin gözlemlenmiyor olmanız ve bir rahat olmanız, orada kaybolmanız, o akışın içerisinde o şehri gerçekten yaşayabilmeniz gerekir, deneyebilmeniz gerekir dışarıda o siz bir fark olduğunuz için kıyafetinizden dolayı işte bedeninizden dolayı sözlü tacize uğrayabiliyorsunuz. Bir kafeye gittiğinizde bir e, müstehsi bir yandaki adamın görüşüne e, birçok başka e, bakışlara sizi rahatsız edebilecek birçok e, dış etkenlere bağlı oluyorsunuz. O yüzden kadınla kent arasında ve kadının yürümesi kentte çok farklı bir deneyim e, bir erkeğin erkeğin yürümesinden Tabi ee, ee, tabi bunun içerisinde cinsiyetçi kültür, ırkçı kültür, başka bir sürü e, katmanlar girerek sizi e, farklı kadınlık deneyimlerinde farklı kadın e, e, kent deneyimleri oluşturabilir. Ama cinsiyetli bir deneyim ve kent de cinsiyetli bir mekan. Dolayısıyla e, ben bu e, Sorbon'da hem Fransa'nın ırkçı ve cinsiyetçi tarih anlayışına, çünkü orada da haremi ve doğulu kadınları algılayış biçimi farklı biliyorsunuz. Hı. ırkçı ve oryantalist ve cinsiyetçi. Hem oraya bir şey söylemek, hem bizim müfredatımıza bir şey söylemek. Yani yeni e, Osmanlı edebiyatı ve Osmanlı modernleşmesinin esasında kadınların tarihi olmadığını, bizim diye anlatılan şeyin erkeklerin tarihi olduğunu, biz anlatılarının esasında artık e, toplumsal cinsiyetli bakışla yeniden ele alınması gerektiğini söylemek için hem de kendi kişisel deneyimimde güçlenmek için, o da şöyle oldu, bu araştırmayı yaparken benim gibi, aynı benim gibi hisseden Zeynep Hanım'la karşılaştım, Hatice Zihnur'la karşılaştım. O da erken 20. yüzyılda Avrupa'ya tek başına bir kadın olarak gitmiş ve oradaki ırkçı ve şeylere maruz kalmış o şehride tam da işte bir flanöz esasında deneyimi ve oradaki gözlemleri önemliydi benim için. Okurken beni güçlendirdi açıkçası. Dolayısıyla üçlü bir ayağı vardı bu araştırmanın, diyebiliriz Bey Hanım. Peki, e, kitapta, e, hem, <gülüyor> hem araştırma hem de. ne anlatıyorsunuz kitapta, okuyucu neyi görüyor, ne anlatıyorsunuz okuyucuya, kiner aracılığıyla? Ee, şimdi e, yapmak istediğim şuydu. Osmanlı modernleşmesinin kadınlar nasıl deneyimlediler? Bu soru üzerinden çıktım yola ve e, burada bize anlatılan, e, onu Gaflet kitabında da e, bir e, makale olarak e, katkıda bulunmuştum bu konuyla ilgili. Bize anlatılan bir travmatik e, yapı var. Yani o, doğulu erkeklik, ihtişamlı işte imparatorluğun erkeklik anlatılarının batılı e, erkekliğe geçtiği zaman, yani batılı e, modern aydınlanma ve kültür çemberine geçtiği zaman bir başarısızlık ve bir yenilgi olarak algılandığını biliyoruz. İşte yani Tanzimat ve işte Jön Türk erkekleri bir batılı taklitçiliği veya özenticiliği yapmamaya, kendi kültürlerini korumaya çalışmaya, özgün bir şey bulmaya çalışmaya ama bir yandan da boyun eğmek zorunda kaldıkları bir iç yaşıyorlardı. Böyle bir dönem sonunda Cumhuriyet'le bağımsızlığı ve özgürlüğü el aldı. Yani hasta Osmanlı İmparatorluğu anlatısı bitti. O eziklik bitti ve bir zafer, zafer anlatısı Cumhuriyet'le birlikte başladı. Ama o aradaki anlatıda kadınların modernleşmesi nasıl oldu? İşte oraya baktığım zaman ben bizde bir eziklik anlatısı görmüyorum. Bizde tam tersi bir birey olma. Ve bir özgürlük ve kendini bulma dönemi orası. Yani dolayısıyla Osmanlı modernleşmesinde kadın entelektüellerin, yani kadınların zihinsel dönüşümünün, babalarının kızları, ki bunların başında Fatma Ali'ye geliyor, Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı, ünlü bürokrat, hukukçu Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Ali'ye geliyor. Babasının kızı, yani aydınlanmacı babaların kızlarının, ...kendi adlarıyla yapıt, ilk defa e, ellerine kalemi alarak kendi sözlerini söyleyebilmeye başlamaları... ...bu çok çok değerli ve önemli bir kırılma olduğunu düşünüyorum bunun. Hem bizim coğrafyamız hem dünya coğrafyası açısından. Çünkü 19. yüzyıl birinci dalga e, bildiğiniz gibi kadın hareketi, özgürlüğü. Dolayısıyla yüzyılların, yani Antik Yunan'dan ve daha öncesinden beri gelen yüzyılların bir kırılma noktasıdır 19. yüzyıl kadınlar için kadınların kendi sözünü ele aldıkları ve birey oldukları dönem. işte burada Fatma Aliye onun birey olma macerasıyla başladı esasında araştırmaya. Yani nasıl e, kendi adını kanatlanarak, kanatlanmış e, oradan geliyordu. E, harem sınırları içerisinde kendisini e, çıkmasa da harem içerisinde. Bu arada haremi kendi ait oda olarak aldım. Yani oryantalist klişe olan harem ne bir yanıt olarak bildiğiniz gibi değil bu harem. Tek ve statik bir harem yoktur. Tek bir doğulu kadın yoktur. Birçok kadınlık vardır. Tek bir feminizm yoktur. Sadece batı feminizm yoktur. Birinci dalga e, feminizm dediğimizde. Osmanlı feminizmi de vardır. Osmanlı Kadın Hareketi de vardır demek için bir araştırmaydı. Ve aynı zamanda işte bu zihinsel dönüşümü biraz yakın mercek ele almak istedim. Yani e, Serpil Hoca'nın, Serpil Hoca'nın Osmanlı Kadın Hareketi'nde bir dergi üzerinden aldığı Çalışmalarım sırasında o kitap önemli bir paradigma kırılması oluşturmuştur 1990 sonrası tarih açısından. Yani bizim de ikinci dalgamızın 1980 sonrası Kadın Hareketi olduğu fark edilmiştir. Hani 1980 sonrası Kadın Hareketi bildiğiniz gibi birinci dalgada haberdar değildi. Yani orada bir kopuk bir dönem var. Buraya Serpil Hoca koyarak Osmanlı Kadın Hareketi'nin önemli bir bellek ve hafıza çalışması yapmış. Ben buradan daha Edebiyatın içerisinden. Çünkü ben dönüşümün edebiyatın içerisinden olduğunu fark ettim. Yani bizim bireyleşme ve zihnimizin açılması ve özgürleşmemiz edebiyatın, kalemi eline alan kadınların sayesinde oluyor. Esasında bizim feminizmimiz edebiyatın içerisinden çıkıyor. Bunun öncülerini ele almak istedim. Ama en önemlisi, hepsini alamadım, şöyle bir kısıtlama getirdim. Çünkü yurt dışına yazdığım için... Yurt dışında adını duyurabilmişler. Yani yapıtları İngilizce yazılmış ya da çevrilmiş olanları, bir de yurt dışına gitmiş olanları ele aldım. Böylelikle transnasyonel bir tarih yazmak istedim. Bir katkıda bulunmak istedim. Nedir transnasyonel? Birinci dalganın Avrupa feministizmleriyle de iç ilişkide olduklarını göstermek istedim bu kadınların aynı zamanda. Böylelikle bir dostluk anlatısı da ortaya çıktı. Çünkü 19. yüzyılın çok önemli bir e, uluslararası kadın dayanışmasına dayanı bir ağı olduğunu e, görüyoruz. Ve bu ağın e, Osmanlı'daki ayağı da e, bir örgütlülük olmasa dahi yani e, bu e, bir örgüt kurulmuş birinci e, buluşma ama burada Selma Rıza mesela sadece üye olarak katılmış. Selma Rıza'yı da ele aldım bu açıdan. Ama Fatma Aliye'ye mesela e, Fransız e, feministlerden gazetecilerden Marcel Tineyre var. E, onu e, ele aldım kitapta. Doğu e, ziyarete gelmiş. Mark Ellis var, Hatice Zinurlarla birlikte bir işbirliği yapmış. Dolayısıyla buradaki bireysel dostlukların esasında kelebek etkisi gibi çok da örgütlülüğe de yol açtığını. O kadınları, o aynı zamanda 40 tane süreli kadın dergisi çıkmış, bu çok büyük bir örgütlülüktür yani azım sanacak bir şey değil. Yani Osmanlı Kadın Hareketi, 2-3 kadın elitin bir arada olduğu ve sohbet ettiği bir şey değil. Ciddi anlamda bir örgütlülüğün sergilendiğini göstermek istedim, bunu biraz yurt dışına da göstermek istedim. O yüzden kitabın da yurt dışında yayınlanmasını çok istiyorum, umarım bu da olur dolayısıyla oraya da ve buraya da şunu demek istedim. Yani bizim ciddi anlamda bir bireysel ve zihinsel dönüşümümüzümüz var bu coğrafyadaki kadınların ve buna sahip çıkmalıyız, bundan haberdar olmalıyız. Çünkü anneannem hep bana Atatürk'ün haklarımızı verdiğini söylemişti. Yani bir yurttaşlık haklarımın olduğunu biliyordum ama nasıl bir birey olacağım? Yani yurttaş olmakla birey olmak arasında fark var. Yurttaşlık haklarına sahip çıkabilmek de birey olmakla birey bilinciyle olduğu için, çünkü hakları verseniz de o hakların peşine düşmeyebilirsiniz. Öyle bir bilinciniz olmayabilir. Birazcık öyle bir dönemden geçtik biz kadınlar olarak. 80 sonrası tabii ki de güçlüydü ama demek o kadar da değilmiş ki, okup, okup o kadar bizi etkilemiş ki 90'larda ben öğrenciyken hala tarihi dinlerken tek erkek tarih olduğunu fark edememişim. Yani demek ki ee, sadece haklar üzerine mücadele etmemiz bir işer ama bilince sahip olmamız için e, geçmişimizi bilmemiz de gerekiyormuş ve bu ciddi bir kopuklukmuş e, ve buradaki dönüşümü ele almak gerçekten, gerçekten evet. ki sadece baktığınızda hani 40 dergi çıkarılmış hani çok büyük bir mücadele var 40 dergi çok az bir şey değil ben de bunu hani ilk kez öğreniyorum ve gerçekten evet. bunu bilmek bugünümüzü de güçlendiren bir duygu yaratıyor bizde. Çünkü niye? Yani bu yeni bir şey değil. Kökleri Osmanlı'ya kadar gidiyor. E, o da o dönemden itibaren kadınlar kadınlık mücadelesi verdiler, haklarının arayışında oldular. Peki Fatma Aliye'ye geçelim mi? Siz orada çok geniş yer veriyorsunuz kitabınızda. Fatma Aliye kim? Yani 19. yüzyılın hani Osmanlı döneminin önemli kadın yazarlarından biri. ...ama Fatma evet. Aliye'nin bir hikayesi, bir kimliği var. Nedir evet. Fatma Aliye'ni özel kılan? Biraz onu tanıtıp evet. ve ondan sonra da... ...ben araya girmemek için bağlayacağım sorumu... ...onu tanıttıktan sonra da hikayesini... ...nasıl olmuşsa başaramış, başarmış... Aha. ...böyle bir kadın yazar olmayı, hani öyle bir dönemde... ...bunu nasıl başarmış, hangi ortamdan... ...nasıl engelleri aşarak sıydup çıkabilmiş... Biraz da onlara da değinirseniz çok iyi olur. Tabii. E, Fatma Aliye'nin e, tabii şanslı Fatma Aliye e, çünkü Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı. E, Ahmet Cevdet Paşa önemli bir e, aydın o dönemin tanzimat aydınlarından. Ama aynı zamanda bir e, kişisel olarak bir deha da e, olduğunu söyleyebiliriz. Dehası olduğunu. Çünkü Ahmet Mithat'la e, e, biyografisinde yani Ahmet Mithat'ın Fatma Aliye iyi yazdığı biyografisi ama aynı zamanda Fatma Ali'nin de mektuplarla e, katıldığı o yüzden hem otobiyografi hem biyografi diyebiliriz. Tam 30 yaşındayken Fatma Aliye'ye yayınlanmış bir metin. Oradan öğrendiğimize göre 5 yaşında kendi kendine okuma yazmayı söken işte Fransızca öğrenen bir zeka aynı zamanda ve Ahmet Cevdet Paşa da zaten Ahmet Paşa bu kız eğer erkek olsaydı çok büyük bir dahi olurdu da diyor. E, zekasına yani zeki bir kadın, e, dehası olan bir kadın e, tabii biliyoruz ki tarihte zeki olan kadınlar ve deası olan kadınların çok trajik de hayatları olabiliyor. Çünkü o dehayı ve zekayı e, akıtabilecekleri bir e, toplumsal ortam bulamadıklarında e, intiharla sonuçlanan ya da delilikle sonuçlanan birçok sanatçıyı, yazarı, heykel kadın biliyoruz. E, Fatma e, işte şansı e, kendisini destekleyen bir e, ortamı sahip olabilmesiydi. Yani o zekayı ortaya dökebilen ve aynı zamanda onu destekleyen. Ve bu destekleme annesi tarafından da görüyor bu desteği. Dolayısıyla sadece babası değil. Aynı zamanda Ahmet Mithat gibi dönemin en patronu diyelim, edebiyat camiasının kendi matbaası olan ve en önemli gazeteyi basan bütün tefrikaların, çoğu tefrikanın kendi gazetesinde yayınlandığı yani hakim o edebiyat alemine e, diyebiliriz. Onun da desteğini alıyor olması önemli bir e, avantaj. Aynı zamanda e, Fatma Ali'ye çok erken yaşta evlendirilmiş ama. Yani her şeyde çok e, şey değilmiş. E, pembe değilmiş. E, şunu söylüyor. Benim bir odam ve masam vardı. Bu çok önemli bir şey. İşte orada desteği görüyoruz. Ama aynı zamanda 17 yaşında da babasının seçtiği bir adamla evlendiriliyor ve o adam e, ona uzun süre kitap okumasını yasaklıyor onun. ...ve yazmasını yasaklıyor, kitaplarını yırtıyor. Bunu da Ahmet Mithat'tan öğreniyoruz o biyografide. Fakat Fatma Ali'nin şöyle bir şeyi var, pes etmiyor ve aynı zamanda da bir direniş stratejisi geliştirdiğini görüyoruz. Bunu da mektuplardan fark ettik. Yani Ahmet Mithat'ın mektupları çıktı, önemli bir araştırma. Osmanlıca'dan retinize edildi. Oradan görüyoruz nasıl bir strateji kurduğunu. Her kadın çok farklı farklı derece stratejilerine sahiptir. Kendi kişiliğine, karakterine uygun bir şekilde. Onun kendine göre yani buradan da şunu deyip yargılayamayız. O yüzden de feminist yöntemle bu tarihi yazmaya çalıştım. Yani hiçbir kadını yargılamadan, şurada makbul bir feminizm var, bu çıtaya göre bu da az feminist, bu daha yüksek feminist diye bakmadan ya da ...bu daha az özgürlükçü, şu daha çok özgürlükçü diye bakmadan her ve aynı zamanda şunu da yapmadım. Bugünün e, tarih koşullarında, konjonktürlerinde o güne bakmadan yapmaya çalıştım. Evet. Bu Çünkü çok önemli, evet Fatma Aliye mesela bildiğiniz gibi e, paranın üzerine, e, 50 liranın üzerine konulduğu zaman bir tartışma ile başlıyor araştırma. Orada e, tamamen sıkıştırılmaya çalışılıyor. Yani cumhuriyetçiler ve muhafazakarlar, mütedeyimler arasında bir yerlere. Halbuki Fatma Ali'nin yeri çok özgün bir yer. Ve o yeri özellikle belirtmek istedim. Onu da oraya konumlandırmak istedim. Onu da kızı çok güzel anlatıyor. Dördüncü kızı İsmet. E, yani benim annem muhafazakar avantgardtı diyor. Bu çok önemli bir tespit. Ve muhafazakar avantgardı da Tanpınar'a çalıştığım için biliyorum. Esasında çok da Tanpınar'a benzeyen Aynı zamanda Paris modernleşmesine de benzer. Çünkü biliyorsunuz ki bir açık müzedir ve çok muhafaza eder. Yani o tarihi gelenekleri ama aynı zamanda moderni onun üzerine kurar. Esasında Ali'nin de bakışı çok yıkmadan hızlı bir ilerleme değil, muhafaza ederek yavaş bir dönüşümden yanaydı. Onun istediği gibi bir dönüşüm olsaydı biz belki de kadınlar olarak çok farklı bir bilinçli evet. olabilirdik diye de düşünmeden de kendime edemiyorum. Dolayısıyla çok özel ve değerli bir düşünür esasında. İsmet'in de dediği gibi kızının benim annem yazar değildi, benim annem kadın ve erkek eşitliğine, yani toplumsal cizmet eşitliğine inandığı için, o dava için bu kitapları yazardı. Bir dava kadınıydı der. Yani Fatma Aliye'ye o yüzden Abbe Fethat'ın feylozof kızım demesi de bir e, tesadüf değildir. Fatma Aliye gerçekten hayatı üzerine, kadınlar üzerine, kadınlık üzerine entelektüel bir düşünürdür, düşünür. Dolayısıyla bu düşüncenin içerisinde tabii ki de İslam'ı, öne çıkarttığını görüyoruz. Bu ama bugünden baktığımız zaman onu İslamcı veya da Müslüman temiz kılmıyor. Çünkü Namık Kemal'ler ve yeni Osmanlılar da İslam'a ve İslamın ilk zamanlarına bir çita olarak alırlardı zaten. Daha sonrasında Türkçülük oldu yani buradaki merkez İslamdı. Aynı zamanda Selma Rıza mesela Abdülhamit karşıtı bir figür olarak Fatmali'nin yanında dost olarak durabiliyor. Buradaki dönemin kadın dostluklarından da çok feza almak gerekiyor. Çünkü Abdülhamit'in yanında duran Ahmet Mithat ve Ahmet Mete'nin yanında duran yani himayesinde olan bir Fatmaliye Abdülhamitci görünüyor. Ama Selma Rıza ve Emine Semiye kız kardeşi Fatmali'nin ve Selma Rıza Abdülhamit karşıtı mesela ve John Türklerle bir arada ama bu kadınlar bir araya gelebiliyor. Bu dergiler etrafında ve kadınları güçlendirebiliyorlar kız çocuklarını okutabiliyorlar, maddi destek verebiliyorlar. Birçok çizgileri var. Siyaseti, yani Abdülhamid'i, Abdülhamid'i karşıtlığını kamuoyunda da ifade edebiliyorlar. Mesela Selma Rıza, Meşveret Dergisi'ni çıkartmak için Paris'e kaçıyor. Çünkü abisi John Türklerin başı. Yani kendi politik mücadelelerini de sert bir şekilde ve cesur bir şekilde yapıyorlar. Ama Fatma Ali de kendi içinde bir mücadeleyi ve kadın okura çok fazla ulaşarak, yani esasında onun da görevi kitlelere ulaşmak e, olmuş. E, romanlar yazarak, e, hareminde kalarak ama romanları Fransızca'ya çevrilerek ya da Amerika'daki Chicago Fuarına giderek yani adı e, ünlenerek bir e, şey çıkıyor kendisine bir e, kişi, yani nasıl diyeyim, ölümsüz kılıyor diyebiliriz. 1936'ya geldiğinde Turhan Tan e, Vefat ettiği zaman unutularak ölen bir edip ediyor. Mesela bu beni çok üzmüştü. Yani unutularak ölüyor ve e, konumlandırılması da işte sonrasında yani peçeye karşı diyor ve karanlığa karşı bir aydınlık yüzdü diyor mesela. Bu da önemli bir veri. Dolayısıyla daha sonra işte müfredata girmemesi halde edip bilin e, daha çok bizim e, işte halde edip bilmemiz, mesela Fatma bilmemiz. bilmemiz. Bütün bu da biraz baktım. Neziye Muhittin, mesela Neziye Muhittin Fatmalıyı her salı ziyaret edermiş. O son halka gibi bir şey yani. Neziye Muhittin'in başına gelenler o cumhuriyet kurulmadan önce ya da kurulurken. Yani bu tarihi kırılmalar, hafızasızlık üzerinden Fatmaliye'nin yanlış konumlandırılması 2009 sonrası paraların üzerinde. Bütün bunları da katarak kitaba bir Fatmaliye Portresi esasında feminist bakışla çizmeye çalıştım ve İslam'a ele alışın da muhafazakar bir yerden değil, antisömürgeci bir yerden baktım. Çünkü makaleleri özellikle e, İslam'la ilgilidir. Yani romanlarında bir İslamiyetle ilgili herhangi bir şey yoktur. Ama romanlarında farklı kadınlıklar vardır. Yani muhafazakar kadınlar da vardır. Mesela Levai Hayatta, Mektuplar'da. Aileyi öven ya da geleneksel ailenin yani e, koca sevgisinin önemini söyleyen örneğin. Ama başka bir ses daha vardır. Ben kocamdan dayak yiyorum. Kocamı sevecek miyim der mesela. Kadınları konuşturur. E, sonra Refet gibi e, onları Türkiye İş Bankası'ndan günümüz e, Türkçesinde sadeleştirmeye başladım ben de teker teker. Yani genç nesille buluşabilsin diye. Şimdi Refet çıktı. Ardından Levayi Hayat çıktı. Udi e, çalışacağım ileride. Burada şunu görüyoruz, mesela Refet'te de, de yoksul bir kadının ama çirkin ve yoksul bir kadının, yani hiçbir kültürel sermayesi ve başka patriyakal ortamda avantajı olmayan bir kadının tek başına zengin kadınların desteğiyle okuyabilmesi mesela. Orada da görüyoruz sınıflar arası bir desteğin olduğunu 19. yüzyılda kadınlar arasında. Bunu gördüğümüz bir romandır ve Refet özellikle Reşat Nuri'nin Çalıkuşundan önce ilk öğretmen kahramanımızdır mesela ve Reşat Nuri de ondan esinlendiğini de zaten anılarında söylüyor. Yani Udi'yi de önemser mesela Reşat Nuri ve Fatma Udisi'nin kasabalarda, taşalarda kadınlar tarafından, topluluklar tarafından okunduğundan bahseder. Dolayısıyla. Dolayısıyla Fatma Aliye, yani önce bir figür olarak, etkili bir figür olarak ve beş roman yazmış ee, ve Hanımlara Mahsuz Gazete'nin ilk gazete ve en uzun süreli e, gazete biliyorsunuz, Or oranın önemli kalemi, e, kadınlara e, e, yazabilmeyi göstererek diğerlerinin de yazmasını teşvik et etmiş. Yani birçok başka kadın yazar da Fatma Aliye yazmaya başladıktan sonra yazmaya başlamış ondan cesaret alarak. Bu kadın erkek <gülüyor> Nasıl yansıtabilmiş hallerinde ya da o romanlarında? yani ne? Kadın erkek? Eşitliği fikrini. Eşitliği fikrini. En başta bir kere kadın okura seslendiğini ve ona çalışman gerek, ekonomik özgürlüğüne sahip olman gerek. Mesela Refet öyle bir kahraman. Öğretmen oluyor ve ekonomik özgürlüğüne sahip olup evliliği reddeden bir kadın kahraman. Kadın dostlukları, dayanışma e, ile çalışma, ekonomik bağımsızlık ve aşka karşı dikkatli olma e, akılcı bir yaklaşım. O yüzden e, ben aydınlanmacı buldum Fatma diye. Yani Mary Wollstonecraft'ın 1790'larda yazdığı Kadın Haklarını Gerekçelendirmesi kitabındaki e, aydınlanmacı ve aşkı bakışı çok benzer Fatma Ali'yle. Birinci dalga feminist hareketin aşkı bakışı akılcı ve aydınlanmacıdır. Yani e, şöyle ki aşkın e, kadınları e, bir oyuncak, erkeklerin elinde bir oyuncak yapan bir ideoloji olduğunu farkındadırlar. Ve evlilik kurumunu da sorguluyor Fatma Ali aynı zamanda. El içi şiddeti yani e, erkek şiddetini de sorguluyor. E, erkek kahramanlar kötü e, şeyler var, tipler var. İçki içen, eve gelmeyen e, ve e, aileler e, erkekleri e, düzenli bir yaşama girsinler diye evlendiriyorlar. Yani burada kadına göre düştüğü ve kadınların hayatının karartıldığı. Halbuki kadınların kendileri için eğitilmeleri, yani hayatı keşfetmek ve insan olmak için eğitilmeleri gerektiği ve e, mesela Muadarat, ilk romanı fazlala baba evinden de, koca evinden de kaçan ve gidip Beyrut'ta iş bulup çalışan bir karakter. Dolayısıyla çok güçlü kadın kahramanlar çiziyor. Evliliği çok eşciliği reddeden yani eleştiriler şunlar. Çok eşlilik eleştirisi, evlilik kurum eleştirisi, erkek şiddeti eleştirisi, eğitim ve çalışma hakkı. Bu eşitlik açısından romanlarda işlenenler. Bütün bunlarda şu anda <gülüyor> an, <gülüyor> bulunan görüşler yani hani kadın ekonomik özgürlüğünü en başta kazanmalı diye savunduğumuz şey ve eğitim, eğitim erken yaşta evlendirilmemeli. Peki, evet. hani dediniz ya aslında e, feminizm tarihi Osmanlı'dan itibaren var ama bir arada kopukluk olmuş. Neden kopukluk olmuş? Yani bu kadar isim, bu kadar kadın mücadele etmişken niçin hafızalarda, toplumsal hafızada yer almamış ve neden e, 80'li yıllara kadar bir kopuş söz konusu olmuş? Şimdi Tülay Hanım, şöyle bir şey ben keşfettim, işte onu gaflette yazmıştım da. Şöyle bir durum var, mesela bu Kadınlar Dünyası dergisinde de özellikle yazılarda yazılıyor. Sosyalizm ve Feminizm Cerryanı, özellikle kadınlar şunu söylüyor, şu anda Feminizm ve Sosyalizm Cerryanı var. Gerçekten 19. yüzyılda etkili toplumsal şeyler bunlar, teoriler diyeyim. Fakat Feminizm çok daha kitlelere yayılmış. Ee, ve e, mesela e, Yakup Kadri gibi e, aydınlanmacı figürlerin e, karşı durduğunu görüyoruz e, işte sözcük üzerinden e, özellikle tartışma yaratıyorlar ya da işte e, çok e, sert buluyorlar kadınları vesaire e, ve şunu gör görüyoruz 1900 e, yani Nezihmüddin'in e, kadınlar halk fırkasını kurmak istemesi ve hayır olmaz size oy ve yani seçim ve seçim hakkı yeni cumhuriyette verilmeyecek. O yüzden siz bir şey kuramazsınız, parti kuramazsınız, onu bir şeye dönüştürün demesiyle birlikte cumhuriyet döneminde özellikle zaten bu seçim ve seçim hakkının tartışması sırasında da bunu görüyoruz. Bütün bir şey karşı, yani kadın hareketlerinin özgürlüklerine karşı bir düşmanlık çıkıyor ortaya. Ama aynı zamanda da Cumhuriyetin bunu sahiplenmek için de yani e, biz moderniz, biz işte özgürlükçüyüz gibi bir ikili tavra girdiğini ama haklarsa da biz veririz. Yani bir denetim ve kısıtlamaya gittiğini, bir sınırlamaya gittiğini e, e, bilinçli olarak görüyoruz. Özellikle Nezih-i barış konferansı da önemli bir şey olmuş, etki olmuş. Çünkü artık siyaseti de girmeye başlamış kadınlar ve diplomasiye de. yani Çünkü birinci dalgadaki Avrupa'daki kadınlar, Birinci Dünya Savaşı'na karşı da bir araya gelen örgütler kuruyorlar. Yani diplomasilerin ve savaşların da içerisindeler ve söz veriyorlar, siyasi söz üretiyorlar. Aynı şeyi Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet kurulması sırasındayken, o dönemlerde yapmaya başlanınca e, biz e, yani bir durulsuz hani biz her şeyi halledeceğiz gibi bir şey e, çıkmış. Bununla birlikte bir ket vuruluyor kadınların aktivitelerini ve faaliyetlerine bir Anadolu kadını figürü ön plana çıkıyor, İstanbul kadını ve onların faaliyetleri daha bir e, itibarsızlaştırılıyor açıkçası. Ee, özellikle e, kadın şeyde e, Türk Kadınlar Birliği'nin e, şeyi değişiyor başı değişiyor tüzük değişiyor ve orada e, Nezihe Muhitine ve onun e, temsil ettiği esasında bir Osmanlı feminizmi yani bu İstanbul'dan ki edebiyatla birlikte gelen Osmanlı feminizminin yerine bir Anadolu kadını, ulusal mücadele bir Cumhuriyet kadını figürü konulmaya başlandı. Fakat bu konulan figür birazcık işte şey, yani Cumhuriyet'in ideolojisine uygun kadın tipleri yaratılıyor. Dolayısıyla ben şunu söyledim, yani Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye kendi kendine bir yolculukta ve Fatma Aliye'nin etrafındaki diğer kadınlar kendi kendine bir yolculuktalar ve kendi yollarında bir bireyselleşme yaşıyorlar. Esasında bir denetim ve sınırlılıklandırma yok orada. Ki düşünün hepsi, birçoğu birçok e, kadın haremden de kaçabiliyor. E, Hatice Zinnur'un inanılmaz bir macerası var. E, i̇şte Selma Rıza'nın öyle gibi. Fakat... Hatta tehdit haline dönüşüyorlar. Yani vatan haini diye. Çünkü Abdülhamid'i e, yurt dışında çok kötülüyorlar. E, yani e, harem olarak, kölelik olarak kadınların, e, yani orada bir siyasi denetim kurulamıyor kadınlar üzerinde. E, şeye kadar, cumhuriyete kadar. Ama cumhuriyetten itibaren şöyle bir şey başlıyor. Atatürk'ün kızları, yani babanın kızları, Dolayısıyla bireyselleşmiş kadınlar esasında kız çocuğuna döndürüldüğünü tespit ettim, gördüm ben. Afet İnan gibi yani bir modeller çıkıyor ortaya ve bunlar Atatürk'ün manevi kızları ve bunlar modernleşmenin bize sunulan örnekleri gibi. Ama bu manevi kızlar Atatürk'ün eğittiği, ne okuyacağını söylediği, ne giyeceğini söylediği, yani çok sınırlı ve denetimli bir kadınlık çıkıyor ortaya açıkçası. Yeni baştan kız çocuklarına dönüyoruz. Dolayısıyla bireyselleşmemize bir ket vuruluyor. Yani sözümüzün ciddiyetine bir ket vuruluyor. Ve bunu edebiyatta baba eleştirmen motifinde görebiliyoruz. Toplumcu gerçekçi, solcu bir edebiyat ve kültür ortamı oluşuyor. Feminizmin olmadığı. Asım Bezirciler'le ve daha sonra Fethin Aciler'le. Bu öncesinde de zaten düşünün 40 tane şeyimiz var, kadın dergisi var. Sonraki dergilerin hepsi ve bu kadın dergilerinde edebiyat var, tefrika var. Yani kadın edebiyatı var. Sonraki dergiler hep erkekler tarafından çıkarılmış ve hep erkek edebiyat var. Tek kadınlar çıkıyor ortaya ve ellilerde Leyla bir çıktığı zaman, Sevim Burak çıktığı zaman Fatma Liye'den bir Osmanlı kadın edebiyatından haberdar değiller. Yani eline, eline bu coğrafyada ilk kalemi almış kadınlardan kendi özgürlük mücadelesini vermiş ki bu Leyla Erbil'lerde feminist bir şey buluyoruz. Özgürleşme, kişisel özgürleşme, kadın özgürleşmesi temalarını buluyoruz. Ama bu temaların daha öncesinde olduğundan haberleri yok. Ki bunu söyleyecek daha sonra Leyla 1980'lerde 1980'lerdeki röportajında bizim hiç bunlardan haberimiz yoktu diye. Ve Asım Bezirci gibi figürler küçük kız olarak görüyor bu edebiyatın içerisinden çıkmış, kadınları ve onlara e, toplumcu gerçekçi ve solcu yazmadıkları için burjuva diye burun kıvırabiliyorlar ya da e, işte bunlar kadın sorunu sınıf sorununa e, gelelim demeye başlıyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman orada bir kırılma oluyor. Sınıf sorunu ve e, işte e, toplumcu gerçekçilik ciddi bir şeye dönüşüyor. Kadınlar ilk defa sanki kalemi ellerine almışlar gibi bir tavırla karşılaşıyorlar o baba eleştirmen erkeklerden. Evet. Halbuki o kadınlar bilselerdi bir edebiyatları olduğunu ve bu, bu tarih bir şekilde gelseydi hem kadın eleştirmenler olacaktı. Çünkü bu edebiyat dergilerinde, yani kadınların çıkarttığı dergilerde edebiyat eleştirisine de rastlıyorsunuz. Dolayısıyla hem eleştirmenler kuşağımız daha fazla olacaktı kadınlar açısından hem yazar kuşağımız daha fazla olacaktı. Ve kadın yazarlarımız da bizim bir edebiyat tarihimiz var, bir edebiyat e, e, ilk defa ailemize kaleme almıyoruz diyebileceklerdi. Buradaki tavır e, daha yeni yeni eline kaleme almış e, kadın e, yazarlar tavrına bürünüyorlar açıkçası e, eleştirmenler bu yüzden. Çok yazık olmuş ama neyse ki sizin gibi araştırmacılarımız sayesinde de bunlar artık gün yüzüne çıkıyor ve bizlerle buluşuyor. Gerçekten evet. özellikle yaptığınız çalışmalar. Son bir şey soracağım. Yakınlarda evet. çalıştığınız yeni bir araştırma, yeni, yeni bir kitap çalışması var mı? Onu son cümlemiz olsun, süremiz de bitmeden röportajımızı evet. tamamlamış olalım. Evet, var. Şimdi Tefrika projesi kapsamında bir yeni Tefrika, yani bir kadın yazarın bir Tefrikası üzerine çalışıyorum. Ee, bir başka kitap var o sürpriz olsun söylemeyeyim şimdi ama e, çalışmalara devam ediyoruz açıkçası <gülüyor> çok teşekkür ediyorum siz aynı zamanda da feminist harekette, feminist bir aktivist olarak da akademisyen olarak da peyfazınız bir başka videoda da bugünün koşullarını bugün kadınlar olarak yaşadığımız çok önemli sorunlar var onları da konuşabilirim evet. tamam Tülay Hanımcığım çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.